Arkadaşlar hepinize merhaba, bugün Kano Sporu ile ilgili küçük bir söyleşi yapmak için Kanadı ardından Bilgin abinin yanına geldik, kendisini bizim daha önceki Gökova Körfezi kanoya geçtiğimiz projemizden hatırlarsanız, hatırlarsınız büyük bir ihtimalle Bizim ekipman sponsorumuz olmuştu kendisi, bugün yanına geldik ki bize biraz Kanadan, kanoculuktan, Türkiye'deki Kano Sporu'nun nerede olduğundan bahsetsin Kendisi Türkiye'deki en büyük tedarikçilerden bir tanesi Biraz mütevazı davranıyor kendisi ama en büyük tedarikçilerden bir tanesi ve Kano Spor'unu ülkemizde sevdirmek için canla başla yani canını dişine takarak mücadele eden abilerimizden bir tanesi kendisi. gün abi sen biraz kendinden bahset istersen arkadaşlara ben anlatmayayım yani sen kendini evet. öf. Merhaba arkadaşlar ben Kano Diyarından Bilgin aslında jeoloji mühendisiyim. 12 yıldır sporu ile ilgili çalışmalarda bulunmaktayım, ithalatını yapmaktayım. Kano sporu çok güzel bir spor olmakla beraber 7'den 70'e her yaştan herkesin dört mevsim yapabilecek olduğu bir spor dalıdır. Kano ile keşfedilmemiş kıyıları, tekne ile yatla ya da herhangi bir şeyle gidemediğiniz yerlere Kano ile çok rahat gidebilirsiniz. Aynı bisiklet gibi düşünün. Bisikletle nasıl yol olsa da olmasa da ufacık bir yol size itiyor. Kano benzer şekilde her yere gidebilirsiniz. Evet abi tamam çok güzel ifade ettin. Bize biraz önce Kano nedir onu anlatsana yani arkadaşlar çok merak ediyor. Tabi şimdi Bilgin abi Kano camiasının uzak olanlar tanımayabilirler ama Kano'nun içerisinde olan insanlar Bilgin Abi'yi çok iyi tanıdılar aslında. Bu evet. sohbetimiz biraz şey olsun, hani Kano'ya biraz uzak olanlar, Kano'ya yeni başlayanlar nasıl başlamalısı gerekir gibi konuları değerlendirelim. İlk başta bize Kano nedir onu anlat. Şimdi arkadaşlar Kano, Durgun Su Kanosu, Deniz Kanosu ve Akarsu Kanosu olmak üzere 3 değişik modeli vardır. Deniz kanoları tek kişilik ve çift kişiliktir şekilde gördüğünüz gibi deniz kanaların üstü açık olanlara siton olarak adlandırılır üzerine oturursunuz tur yaparsınız hatta balık bile tutabilirsiniz burada gördüğünüz kanaların bir kısmı balıkçı kanı olarak geçer kayak fishing olarak geçer bir kısmı ise içine girebildiğiniz kanalardır sağda gördüğünüz akarsu kanosu gibi durur onların içine girersiniz etenizi koyarsınız denizlerde yol alabilirsiniz çok güzel tabi bu kanaların Solit yapıda olanları olduğu gibi şişme olanları da var. İşte bizim o, bu projemizde evet, evet. ben şişme kanoyla hareket etmiştim ama solit olanları burada gördüğünüz burada şişme koymadık galiba. Değil mi? Şu anda hiç şişme kanomuz yok ama zaten bizim projemizden şişme kanolarının nasıl olduğunu biliyorsunuz. Şişme kanolarının en büyük özelliği taşıyabiliyorsunuz. Pratik. Arabanın bagajına sığabiliyor. Gittiğiniz yerde bagajına koyup şişirip çok kısa sürede hemen denize ulaşabilirsiniz. Süper. Abi ben şimdi sana çok alıcı bir soru soracağım. Çok can alıcı bir soru soracağım. Ben örneği kanoya başlamak istiyorum. Bu konuda hakkında hiçbir fikrim yok. Cebime ne kadar para koymalıyım ki ben bu sporu yapmaya başlayabilmeliyim? Yani kanoya başlangıç için 1600-1700 civarında, belki 1500 civarında koltuk Küre ile beraber bu işe başlayabilirsiniz. <gülüyor> Peki bunun bir mevsimi var mı? Kanonun yapılabilecek mevsimler, kanonun yapılamayacağı mevsimler gibi bir ayrım var mı? Çok fırtınalı havaların dışında 4 mevsim yapılabilecek. Bir Sporlardan. spor dalıdır. Hatta bizim bir arkadaşımız vardı. Arda benden kan aldı. Eksi 2 derecede. Her tarafı dolaştı Şanlıurfa, Balıklı Balıklıgöl. Hatta diyordu ki denizden diyor 500 metre kilometre mesafede 2000 metre yükseklikte bütün gölleri dolaştı tek başına. Çok güzel. Çadırını çok... kurdu kaldı. Hep videoları vardır kanalda Arkadaşlar yanında. gördüğünüz gibi böyle bu tip alternatif sporlar hayatınızda da çok güzel alternatifler yaratıyor. Bu şimdi Bilgin abinin anlattığı çok güzel bir örnek. Kanoya binmek için Denizde Deniz olması da denize ihtiyacınız yok, akarsular ve göller de bizim e, tabii, hedeflerimizden tabii. bir tanesi oluyor aslında değil mi kanoya bindiğimiz zaman? Tabii, tabii. Ve muhteşem bir özgürlük. Kanoya aldığınız zaman özgürsünüz. Rüzgara ihtiyacınız yok, motora ihtiyacınız yok. Yani kendiniz istediğiniz yere istediğiniz şekilde gidebiliyorsunuz. En güzel nokta da denize en yakın noktadasınız. Manzara muhteşem, açı muhteşem ve kontrol sizde. Süper. Peki abi bize biraz şeyden bahsetsene. Şimdi benim... Gene ben kendimden örnek ver evet. Mesela benim cebimde para yok hiç. Ve ben bu sporu yapmak istiyorum. Ben, yaptığım, senle de daha önce konuşmuştuk. Evet, evet. E, Belli başlı merkezlerde bu kanonun eğitimi veriliyor. Biraz onlardan bahseder misin? Kano kursları var, kano organizasyonları yapılıyor. Onlardan biraz bahseder misin? Tabii tabii. Şimdi şöyle, İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da, Sinop'ta kanon eğitimleri var. İzmir'de de iki tane açıldı. İsterseniz bahsedebilirim İzmir Büyükşehir Belediyesi. Tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi kanon eğitimlerine başladı. Ee, kanal antrenörü var aynı zamanda il temsilcisi. İster sporcu ister hobi olarak yapabilirsiniz. Ücreti de söyleyebilir miyim? Söyle. Aylık 40 TL, TL Türk lirası 40 lira. Cumaçıs pazar binebiliyorsunuz. Çok güzel. Her bir ay boyunca. Peki, bu karşı akademi adaki... için mi geçerli? Yok karşı akadeki <gülüyor> de 100 lira. Oraya gidiyorsunuz, kıyafetinizi alıyorsunuz, orada kanal Antrenörü size eğitimleri veriyor. <gülüyor> kanal nasıl kullanılır, kürek nasıl tutulur. Aslında kolay bir şey ama her şeyin tekniği iyidir. Kesinlikle. Güvenlik önemlidir. Ben bu geçtiğimiz aylarda bir makale okumuştum. Bu Özellikle bizim bu e, kan turuna çıkmadan önce. Sanırım en az can kaybı yaşanan sporlardan bir tanesi kano sporuymuş. Bir istatistik oluşturmuşlar. E, İngiltere'de bir üniversite. Tabii, Şimdi tabii. hatırlayamıyorum ismini. E, en güvenli sporlardan bir tanesiymiş. Her ne kadar e, suyun içerisinde olsa da evet, e, evet. gerekli önlemler alındığı zaman. Şimdi kano sporu önlemleri... bireysel bir spor. Yani kendinizi kontrol edebiliyorsunuz. Dalgalarda, rüzgarda nasıl davranacağınızı bilebiliyorsunuz. Yani bir futbol bir basket bir şey gibi hani çarpma çarpışma bir şey yok yani. Bireysel olduğu için bir de hakime sizde olduğu için daha güvenli bir spor. Peki Türkiye'de federasyonu var mı kanonun? Tabii Türkiye Kanar Federasyonu var. Ee, yaklaşık 8-10 yıldır federasyon devam ediyor. Marmaris Turunç'ta yarışları oluyor. İnşallah bu sene İzmir'de yapsatacağız. Eskişehir Mamuca yönetimde oluyor. Hı -hı. A şeyde pazarında Poyrazlar Göreti var çok güzel Muğla da oluyor, da oluyor. tabi tabi değişik yerlerde e yarışlar düzenleniyor hem Deniz Kanosu hem Durgunsu Kanosu. Peki bu Deniz Kanosu ile Durgunsu arasındaki farkı anlatır mısın bize? Şimdi Deniz Kanosu durgun Durgunsu arasındaki fark Durgunsu daha çok sürattir yani yarış arabası gibi düşünün Hı -hı. daha incedir daha hafiftir 10-12 kilogram ağırlığındadır Hı -hı. buradaki amaç belirli bir mesafeye en kısa sürede gitmektir. Hı -hı. Onun eğitim aile durgun su kanosu eğitimi ama benim tavsiyem deniz kanosuyla başlangıç yapmalı çünkü durgun su kanosunda bazen üç gün beş gün kanon üzerinde dengeli durmaya çalışılıyor evet. ama o deniz kanosunda Tabii tabii 8-10 yaşındaki çocuk bile çok rahat kullanabiliyor yani ilk aşama olarak deniz kanosuyla başlayıp durgun su kanosuna e, sporcu arkadaşlar öneririm normalde dünyada da genel yaygın kullanım deniz kanosudur yani Peki şimdi az önce e, röportajın başında bahsettim sen en M büyük tedarikçilerden, hatta en büyüğü sensin Türkiye'deki kanal tedarikçilerden ederim. bir tanesi yani, sensin. Ee, kanolar nereden geliyor? Türkiye'de imaliyatı yapılmıyor bunların. Tabi burada bahsettiğim şey bu hani denizde gidip hafta sonları kiraladığınız 5 liraya saatini 5 liraya aldığınız kanalardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Ciddi e, profesyonel kanalardan bahsediyoruz. E, bu Hangi ülkelerden geliyor bunlar? Şimdi kanalarımızı biz İngiltere, Amerika, Almanya, Macaristan'dan getiriyoruz Çünkü her ülke kendine göre bir üretim yapmış. Durgun su kanosu, deniz kanosu, akarsu kanosu ve kano şeffaf kanalar farklı bir şekilde farklı firmalar üretiyor ya yani bir firma tüm ürünü üretemiyor hı. yelpazesi çok geniş çünkü. olimpiyatlarda şey var değil mi kano e, disiplini var değil mi tabi olimpiyatlarda kano çok iyi bir durumda yani olimpiyatlarda en fazla model yakalandıran dördüncü spordalı o çok güzel ki Türkiye ne durumda kanoda Türkiye'de kanal federasyonu da yeni başladı hı. yani yeni dediğim 8 yıl 10 yıl oluyor ee, Avrupa şampiyonluğumuz açıkta hem Akarsu kanosunda hı hı. olsun Türkiye'de daha yeni başladığı için emekleme döneminde ama önü açık bir spor. Yani arkadaşlarımıza spor amacıyla sporcu, milli sporcu olmak istiyorlarsa kanal sporuna e, ilgi göstermelerinde fayda var. Çünkü ülkemizde çok fazla yani 300-500 kişi ya yani bir futbol gibi bir basket Aha. gibi çok fazla sporcu olmadığı için avantajları daha fazla. Ve nispeten hani harcanacak olan para da e, yani Bilgin abi biraz önce bahsetti çok atlı deve paralar değil. Bu para bir kere veriliyor ve bir kanonun ömrü ne kadardır? Örnek veriyorum turuncu kanoyu için konuşuyor olursak. Yani bu kanoyu en az 5 yıl, 10 hı. yıl kullanabilirsiniz. Hı hı, problem çıkartmadan bakımları düzenli yapıldığı zaman kullanılabilir. Kullanılabilir. Çok Tabii. güzel. Şimdi burada siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok fantastik kanolar da var Bilgin abi'nin. Burada bir tane şeffaf kanoyu görüyorum abi şunu biraz anlatsana bize. Bu, bu şeffaf kano çok özel bir kano. Polikarbonat malzemeden yapılmış. Toplam ağırlık 18 kilogram. Hı hı. Polikarbonat olduğu için cama en yakın görüşü veriyor. Suyun altında yeterli ışık varsa 18-20 metreye kadar suyun altını net olarak görebiliyorsunuz. Ayrıca polikarbonat malzeme güneşin zararlı ışınlarına karşı koruyucu bir ultraviyola filtresi var. Hı hı. Yani güneşten bir zarar görmez. Etrafında sadece bir çerçeve var şey yapmak için alüminyum anodize. O da tatlı su ve tuzludan etkilenmeyen bir ürün. Bu ürünü çıkarttıktan sonra sadece çeşme suyuyla yıkamanız yeterli. Herhangi bir temizleyiciye gerek yok. Çok güzel. Bunda tabii kırılma mırılma gibi bir durum söz konusu oluyor Yok, değil mi? Yok, bunlar çok sağlamdır. Hı hı. Uçak kabinlerinde kurşun geçirmez malzemeden ima edilmiş. Oo çok güzel. Yani 10 kişi sekme taşır diyorsun. Taşır taşır, kıramazsınız yani. Uğraşmanız lazım. Amatör kanıcıların yaptığı etkinliklerden bahsedebilir misin? Tabii tabii. Yani biz İzmir'de, İzmirli kanaca grubumuz var. Aşağı yukarı 30-40 kişili. Hı hı. Hafta sonları Çeşme, Demirci, Foça'ya gidiyoruz. Foça'da fokların yuva yaptığı silen kayalıkları var, hı hı. mağaralara evet, gidiyoruz. Evet, evet. Gene aynı şekilde Demircili, Uğur'la Kuşçular tarafına gidiyoruz, Çeşme tarafına gidiyoruz. Orada toplanıyoruz, bir gün çadır kuruyoruz, kanolarımızla geziyoruz. Çok güzel bir etkinlik oluyor. Facebook grubun var değil mi? Tabii tabii, bu, Facebook bu grubu, grubumuz var. İzmir'de yaptığınız bu organizasyon Facebook grubu var değil mi? Tabii, var. Tamam, ben şimdi senden birazdan o Facebook grubun ismini öğreneceğim arkadaşlar. Yukarıda linkini de göreceksiniz bu Facebook grubunu. Merak ediyorsanız oraya tıklayıp oradan bakabilirsiniz. Kusura bakma Mavi lafını kesin devam et. Ayrıca bizim Türkiye'de kano gezi grubumuz var. E, i̇lkini bundan 4-5 yıl önce bir arkadaşımız yapmıştı İstanbul'da. E, bu sene yani 2016 yılının Nisan yılında e, Kano Gezi grubumuzda Urla'da Demircili Koyun'da buluştuk. Hı hı. Sinop'tan, İstanbul'dan, Eskişehir'den gelen arkadaş gruplarımız vardı. Bisikletli bir organizasyondu değil mi bu? Hatta sen fotoğraflarından bahsetmiştin bana. Bisikletli olan gene Filik Vadisi'ne gittik Porsukçay'ın O Bu geçtiğimiz yaz, Evet, hemen yapılan. 1,5-2 ay önce 2 Ekim'de. Ee, Porsukşehir'e gittik. Orada güzel bir e, köyümüz var. Sofça köyü. <gülüyor> orada kanaya bindik. Hatta orada köylü teyzelerimiz, çalvarda ablalarımız, dedelerimiz onlar bindi, çocuklar bindi, engelli arkadaşlarımız bindi. Belediye Başkanı Vahar'dan geldiler. Çok güzel bir etkinlik oldu. Buraya da gene aynı şekilde İstanbul'dan, Sülhork'tan, Eskişehir'den, Ankara'dan, Afyon'dan, Bursa'dan o kadar çok kişi geldi ki Filik Vadisi de bayağı bir eski bir yer. Kanallarla gittik Filik Vadisi'nde o mezar kayalıkları yaşam ortamlarını gördük. Evet. Volkanik bir arazi. <gülüyor> çok hoş bir yerdi. Evet ben arkadaşlar o organizasyon... bir grupları da geldi. Pardon. O organizasyonuna, Bilgin Abi'ye davet etmişti ama biliyorsunuz ben küçük bir trafik kazası geçirdim o yüzden ben organizasyona katılamamıştım. Evet, ee, ben röportaja başlamadan önce Bilgin Abi'ye küçük bir emrivaki yaptım. O şimdi kendisi anlatır onu. Bu videoyu izleyip, bu videodan e, kanoya evet. merak salıp edinmek isteyen arkadaşlar için Bilgin abinin size küçük bir sürprizi var. Sen bahset abi ondan istersen. Vallahi VLS Fitnet'te olan arkadaşlar da kanoda özel indirimler yapabilirim. Ee, özellikle başında birinci kanoda %10, ikinci kanoda gene bir şekilde yardımcı olurum. Merak eden ve bu işe gönül veren ya da öğrenmek isteyen arkadaşlar o şekilde yardımcı olmak isterim açıkçası. Kesinlikle. Zaten ben gü samimiyetine güvenerek ben bu teklifi yapmıştım. Bilgin abi gerçekten sporun gelişmesi için çok çaba sarf ediyor Türkiye'de. Sen kaç yıldır? 8 yıl mı oldu? Yok. 10 yıldan fazla 10, 10 oldu. 10 yıldır. Tamam, uğraşıyoruz tabii. Sürekli çaba sarf ediyor. Eğer hani merak salarsanız videonun açıklamalar kısmına ben Bilgin abi'nin web sitesinin web sitesinin linkini atıyorum. Oradan girip kendisine telefonda ulaşıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Kendisi hiç sıkılmadan, çekinmeden yardımcı tabii, olacaktır. Tabii tabii her zaman yardımcı olurum. Her noktada yardımcı olurum. Özellikle kano seçiminde, kanoyla ilgili nasıl başlayacaksınız? Bu arada şunu da unutmayalım. Benden ilk kanı alan kişi 72 yaşında bir amcaydı. <gülüyor> Bundan 10 yıl önce şeffaf kanon aldı. Ben de şaşırdım. Hem doktora önermiş hem de kendisi seviyor. <gülüyor> Hatta Didim'e gitti karavanıyla, şeyle gelmiş, ee, pick-up'ıyla gelmiş. Amca dedim, nasıl gideceksin? Oğlum dedi ben İstanbul'da çok gezdim dedi yani Didim şurası falan dedi. Yani şunu demek istiyorum, 7'den 70'e herkes kullanabilir sağlık açısından. Huzur, mutluluk ve motivasyon açısından. O konuda içiniz rahat olsun. Kano ile ilgili alsanız da almasanız da herhangi bir soru varsa mutlaka ya telefon edin ya mail atın. Evet. Ben elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Bu arada tanıtım için 19 Mayıs'larda kapataj bayramlarında hatta kana bisiklet şenliği yapmıştık bundan 3 yıl önce. Bisikletçilerle kanoncuları buluşturduk. Orada turlar yaptık, pikniğimizi yaptık, kampingimizi yaptık. Her türlü kanoyla ilgili, bisikletle ilgili ya da birlikte aktiviteye ben yardımcı olurum. Kanal seçiminde de yardımcı olurum yani. Arkadaşlar söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bilgin abi burada. Linki videonun açıklamalarında yazıyor. Konu hakkında söyleyecek fazla bir şey kalmadı galiba abi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.